Zengin oldum. Sonunda o eller geçti. Atları, atları yük edeceğimle. geri getireceğim yine bu kulmayla ve adamı vereceğim. Ah, ah, ah, ah, ah. Zengin oldum. Bende kötü bir şey yok kimse. Ha? Ah, ah, ah, ah, ah. Ve o türlüleri defol gitmek istiyorum. Ah, ah. Çocuklar. Yopi. Bırakın yapalım. yapalım. Bırakın